Teknofest 2021'de gerçekten havacılık ve uzay teknolojilerin en üç tarafları var ama çok ilginç bir hava aracının yanındayız. Aslında bu parçalarını satın alıp veya projesini satın alıp evinizde, garajınızda yapılabilen kri kri uçağı ama Alper Bey onu bir insansız hava aracı haline getirmek üzere çalışmalar yapıyor. Siz aynı zamanda da radyo kontrollü model uçakçısınız. Evet, yıllardır 15 yıl öncesinden başladığım başladım. Radyo uçak ile olarak geçiyor şu anda. Model uçaklar üzerine bayağı bir çalışma yaptık. 15 yıl önce son 4 yıl öncesine kadar, 4-5 yıl öncesine kadar çok uçak uçurduk. Çok boyutlarda farklı farklı model uçaklar yaptık ve hemen hemen her hafta sonu uçurduğumuz model uçaklarla başladık bu ben modelcilerle konuştuğum zaman, tabii model uçağı yerde uçuruyorsunuz ama gönlülde böyle bir e, uçak yapa yapa, gerçek bir uçak yapmanın da e, herhalde heyecanı bir şekilde var. Tabii, e, sonuçta model uçakla başlıyorsunuz. Her uçak sevdası ufak ya maket ya model uçaklarla başlar. E, model uçaklardan sonra da e, acaba uçak yapabilir miyim diye e, bir gönlünde yatan bir uçak yapma, uçağa binme, özellikle pilot olma sevdası vardır. Evet. Kendi uçaklarını yapanlar için de kri, kri gerçekten çok popüler bir model. Evet. Çift motorlu bir uçak ve aslında herkesin gönlünde yatan aslanla bir şekilde kri, kri. Evet. Siz nasıl karar verdiniz? Kri, kri olarak geçen bu uçak çift motorlu dünyanın en küçük uçağıdır. Ve ben de günün birinde internetten ve bazı araştırmalarımda gördüğüm kri, kri çok hoşuma gitti. Ve acaba ben yapabilir miyim bunu diye. Ee, bir araştırmasına girdim ve iki aylık bir araştırma sonunda gerçekten e, benim de yapabileceğim, bizim de ülkemizde yapabileceğimiz uçak olduğunu kanaatine vardım ve e, başladım. Peki, bir evde uçak yapabilmek için neler lazım, bu süreç nasıl işliyor biraz anlatır mısınız? Yani kri kri gibi metal, alüminyum, sert alüminyum gerçek e, uçak imalat için gerçekten e, bir evde yapabilmek için ee, olanan yüksek bir olanak gerekiyor. En başta e, bayağı dolu bir atölye ortamı gerekiyor. Ee, kimi parçalar için CNC, e, Saçbük'ün ve e, daha birçok atölye... için açmanız lazım. Yani gerçek uçak yapar gibi işi şey yapmanız lazım. Modelci olarak daha çok balsa olarak adlandırılan hafif bir ağaçla kompozitle çalışıyorsunuz ama metalle zorlandınız mı? Ee, tabii ki, ya, eğer, eğer balsa veya diğer depron veya yumuşak malzemelerden yapılan model uçaklara bakıldığı zaman gerçekten Krikrin'in yapımında kullanılan sert alüminyum, bunun üzerinde çok çok tecrübe gerektiren ve çok daha fazla uğraş ve emek isteyen bir parça. O yüzden gerçekten uğraştım. İşin başında bu kadar olacağını düşünmedim ama... Ee... Bir kere girdiniz, yapacak bir şey yok. Evet. Biraz da Kriker'in teknik özelliklerini anlatmanızı rica edeceğim. Sonrasında da bu insansız hava aracı haline getiriyorsunuz, onu soracağım size. Kriker'in teknik özellikleri... iki motor var dediniz. Nedir teknik özellikleri? İsterseniz motorların yanına geçerek şöyle konuşalım. Tabii, işin başında kanat genişliği 5 metre, uzunluğu 4 metre olan, ee, çift motoru olan, ve e, yine iniş takımları e, e, ve tamamiyle kumanda lövyyesiiyle e, tek personelli e, uçak dünyanın en küçük uçağı diyoruz. Motorlarının evet. özelliği nedir? Tabii iki tane şu anda kullandığımız en az 170-200 cc civarında ve 17 ya da 17.5 beygir gücünde iki tane motora ihtiyacı var. Bu motorlar zaten Krikir'in iki motor olmasının sebebini havacılar biliyor. Bir tane motoru yedek motor olarak çünkü kanat alanı en düşük uçaklardan bir tanesi ve akrobasyo uçağı. Motorun bir tanesi stop ettiği zaman diğer motorun tırmanış yapabilmesi için yani kurt, pilotu kurtarabilmesi için tasarlanmış bir uçak. Ben de işin başında özelliklerini araştırdıktan sonra ve malzemeleri sevmin edebileceğimi kanaatına varıp bulduktan sonra imalata başladım. Ee, ve yapımı gerçekten zor. Ee, şöyle ki yurt dışında e, personelle e, 7 kişilik bir personelle çalışmak halinde yani 3 6500 saatlik bir çalışma istiyor. Çok ciddi bir saat yani 6500. Ee, tabii size milyon kere bu soru sorulmuştur da kaç para harcadınız sorusu insanlara bir bilgi verebilmek için tabii ki emeğin, iş gücünün para karşılığı yok sizin koydunuz ama biraz da daha... Maddi konuları anlatırsanız çok seviniriz. Tabii, çok büyük emek istiyor. Bu işin başında kesinlikle. Ee, onun haricinde maddi boyutuna geldiğiniz zaman sıradan bir alüminyum değil. Tamamen e, malzeme Ne alüminyum kullanıyor onu da söylüyor havacılık için? E, havacılıkta kullanılan 6061 veya 2024 T6-T3 e, serisi alüminyumlar kullanmak zorunda. Bu alüminyumlar gerçekten normal sıradan alüminyumlara göre maliyeti çok çok da yüksek. Ve yurt dışına itaat edilmesi gereken alüminyumlar. Bunların temini evet... E, Fiyat olarak gerçekten yüksek fiyatları buluyor. Ben insansız hava aracı haline getirilme aşamasına geçmek istiyorum. Neden İHA aşamasına getirmeyi düşündünüz bunları? O proje nasıl gelişti? Şöyle söyleyeyim, Tarım Orman Bakanlığı'nda görevliyim ben. Memur olarak çalışıyorum. Yine imalatı devam ettirirken, yine bakanlığıma yararlı bir şekilde nerede kullanılabilir bu tarz bu uçak? Özellikle son zamanlardaki... Ee, yine yaşadığımız orman yangınlarını herkes biliyor. Bu gibi e, alanlarda nasıl yardım olur, bu uçağa nerede kullanılabiliriz konusunda bir e, proje başlattım. Bu projeyi e, yürüttüğüm zaman e, dediğim gibi orman takipleri, hayvan takibi, tarım orman Bakanlığı'nda e, bazı alanların tetkiki, coğrafi bilgi sistemi, e, yine haritalama, konusunda bize yardımcı olacak bir İHA'ya çevirebileceğimi e, sonunda e, o kanaata vardım ve planını başlattım. E, bu projede e, nasıl çevirebiliriz? Yani günümüz İHA'larına için neler gerekiyor, otonom, iniş kalkış, servo sistemleri ve kumanda sistemleri neler gerekiyor bunların tek tek ARGE'sini yaptım ve ARGE projesi olarak başlattım. Şimdi gördüğünüz gibi, burnunda bir kamera sistemi var. Tabii. <gülüyor> e, gördüğünüz kamera sistemi e, 8 farklı renkte e, bazı dataları toplayarak e, hangi alanlarda arpa, hangi alanlarda buğday ikilmiş veya kimi kırsal kesimlerde hangi e, ülkemizin nerelerinde verimli toprak var, nerelerinde toprakların verimsiz olduğunu bu konularda bize data toplayacak ve yazılımların içerisinde ülkemizin haritalarında bize bilgi verecek kamera sistemi. Bu sistem sayesinde dediğimiz gibi hem tarımsal alanda bize birçok yarar olacak hem de hayvan takibi olsun veya son zamanlarda yaşadığımız ormanların takibi konusunda bize gerçekten yararlı olacak ve e, birçok alanda e, kullanacağımız bir İHA haline getireceğiz. Kısa mesafeden kalkacak. Havada ne kadar kalıyor, ne kadar görev, e, alanında görev yapabiliyor? Tabii onları da bildireyim, e, 200, 250 metrelik bir alandan iniş kalkış yapabilecek bir İHA e, haline getirdik. E, havada İçerisindeki yakıt deposunda 22 litrelik bir yakıt var. 22 litrelik yakıtla havada 11 saat yaptığımız testlerde, motor testlerinde 11 saat havada kalma gibi bir özelliği var. Şu da var, yine yakıt tepomuzu opsiyon olarak büyüttüğümüz zaman 24 saat bulacak bir havada kalma süresi olacak. Şimdi görüyorsunuz burada bir kit uçak, ev yapımı bir uçak. Ve sonunda sonucu çok farklı yerlere gidiyor. Sağımızda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin ankası var. Görüyorsunuz sol tarafımızda nakliye uçakları var. Ama onun arasında havacılığın, kit havacılığın, amatör havacılığın nereye çıkabileceğini gösteren bir çalışma. Umarız ilerleyen dönemlerde bu uçakların tescil edilmesi, deneysel aşamada kullanılması için de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden tabii ki amatör havacılar destek istiyorlar. Bu konuda yapılacak düzenlemelerle birlikte... Türkiye'de insanların evlerinde çok daha uygun fiyatlarla, maliyetlerle bu tür uçakları yapar. Ayrıca elde edecekleri tecrübelerde görüyorsunuz işte bir ihaline getiriliyor bu. Bunlar da Türkiye'deki havacılık sanayine katkıda sağlayacağını umuyorum. Çünkü genel havacılık, sportif havacılık havacılığımızın temeli orası sağlam olursa gelecekte sağlam oluyor.